Herkese Tolgözbek.com kanalından merhaba. Kanalımızda sık sık insansız hava araçlarıyla ilgili haberler yapıyoruz. Bunların bir kısmı mini İHA'lar. Ağırlığı sadece birkaç gram. Bazıları var model uçak büyüklüğünde elden atılıyor. Bazı İHA'lar ise özel mancınık sistemiyle fırlatılıyor. Veya eldeki jet motorlarıyla uçan devasa insansız hava araçları var. Ama size bugün bir insansız hava aracını değil de İnsansız uzay aracını tanıtacağız. Adı X-37B. Tasarımcısı Boeing. Ama bu uzay aracının sahibi Amerika'da ne NASA ne de başka bir sivil kuruluş. Sahibi Amerikan Hava Kuvvetleri ve görevi çok gizli, gizemli dediğiniz zaman tabii bizi gıdıklamaya başlıyor. Bu insansız uzay aracı nedir, hangi görevleri yapıyor gibi bizi araştırmaya sevk ediyor. İşte gelin bu videomuzda X37B'yi birlikte yakından tanıyalım. Genellikle bir hava aracına X harfiyle çağrı ismi verildiği zaman X experimental, İngilizce'de deney anlamına gelen test amaçlı, deneysel bir teknolojinin geliştirilmesi üzerine tasarlanmış bir e, hava araçlarının kategorisi anlamına geliyor. Aralarında insanlı olanlar da var, insansız olanlar var, uzayın sınırlarını zorlayanlar var, uzaya gidenler var. İşte X-37 bu X ailesinin en önemli üyelerinden biri. İlk başta dışarıdan baktığınız zaman bu hava aracı bir uzay mekiğine benziyor. Uzay mekikleri niye yapılmıştı? Uzaya birden çok defa gidebilmek için. İçinde astronotlar veya bazen insansız olarak ayrıca gövde içinde bir kargo uçağı gibi taşıdığı özel yükleri uzaya götürüyor. Bazen içinde uydu taşıyor, bazen dene ekipmanları, bazen... Uyduların tamiratlarının yapılması gibi birçok görevle uzay mekikleri defalarca uzaya gidip geldiler. Ama arka arkaya gelen kazalar yeni bir teknolojinin geliştirilmesi nedeniyle uzun süredir NASA insanlı uzay mekiği uçuşu gerçekleştirmiyor. Şimdi aralarında Sierra Nevada Corporation ki Türkiye'de yerli uçakla tanıdık Sierra Nevada Corporation'ı Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahip olduğu şirket. Yeni bir uzay mekiği çalışmalarına da bu şirket destek veriyor. Dediğim gibi X37B'ye baktığınız zaman ilk bakışta bir uzay mekiğini anlatıyor. Ama bu çok daha küçük bir hava aracı. Boyu sadece 8 metre 92 santimetre. Kanat açıklığı da 4 metre 55 santimetre. Maksimum kalkış ağırlığı 4990 kilogram. Hızı ise saatte 28 bin 44 kilometre. X-37B çok güçlü özel bir roketle uzaya götürülüyor. Bu roketin alt bölümünde taşıyıcı sistem var ve üst bölümünde de X-37'nin içinde yer aldığı bir kabuk sistemi var. Bu kabuk sistemin içine özel olarak bu e, uzay aracı diyelim yerleştiriliyor ve arkasından fırlatma işlemi gerçekleştiriliyor. Fırlatma işleminde uzay aracının oturduğu yörünge gerçekten diğer uydu ve sistemlere göre epey yeryüzüne yakın, yaklaşık 2000 kilometrelik bir yörüngeye oturtuluyor. Roketin tek görevi var, X-37B'yi, biraz önce de dediğim gibi yaklaşık 5 tona yakın maksimum kalkış ağırlığı var, tam yüklü halde içine konuyor ve uzaya çıkartılıyor. Uzaya çıktıktan sonra görevleri başlıyor ama bu görevleri Amerikan Hava Kuvvetleri, bir iki deney haricinde hiçbir zaman açıklamıyor ve hakkında da tabii bir sürü işte esrarengiz hava aracı bu ne yapıyor, harp silahı mı, deprem mi oluşturuyor veya içinde nükleer bombalar mı var, ne hedefliyor bu gibi akıllara birçok sorular geliyor. Gelin isterseniz önce bu soruların cevaplarına bakalım ve arkasından da X-37B projesi nasıl gidecek bunu inceleyelim. Aslında X-37B projesi 1990'lı yıllarda başlıyor. Projenin ilk sahibi NASA. NASA o yıllarda Rockwell şirketine bir sipariş veriyor. Ve bu konuda bir tasarım yapılması isteniyor. Rockwell ise uzun yıllar uzay konusunda çalışmalara imza etmiş çok köklü bir şirket. Zaten 90'ların sonlarına doğru da Rockwell Boeing tarafından satın alınıyor. Ve Boeing'in uzay kolu haline geliyor. Bu proje 90'larda tasarlanırken... Arkasından NASA tabi sivil bir kuruluş. NASA'dan proje DARPA'ya aktarılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki DARPA nedir? DARPA Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Bu kurumun açılımı Savunma İleri Araştırma Projeler Ajansı. Birçok projeyle ilgileniyor. Bu projeler arasında çok gizli gerçekten hiç duymadığınız konuların olduğu gibi bazen gündeme gelen Yürüyen robot, yük taşıyan robot gibi sistemlerle de DARPA'nın adı kamuoyuna geliyor. DARPA projeyi Amerikan Hava Kuvvetleri adına işletilecek bir yapı haline getiriliyor. Ve sonrasında da Boeing 2010 yılında uzaylı test uçuşları başladığı zaman da projeyi zaten bunları yapıp Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim ediyor. 2010 yılında ilk fırlatma gerçekleştirildiğinde X37B tam 244 gün yörüngede kalıyor. Bu çok ciddi uzun bir süre ve sonrasında testler devam ediyor. Arkasından geçen yıl Ekim ayında tam havada 717 gün geçirdikten sonra X37B emniyetle inişini gerçekleştiriyor. Şimdi dediğim gibi görüntü itibariyle X37B bir uzay mekiğini andırıyor. Ve arkasında, gövdenin arkasındaki o kapakların içinde de sadece 250-300 kilograma yakın bir yük taşıyabiliyor. Ama bu yükün ne olduğu konusunda hiçbir zaman bilgi verilmiyor. Herhangi bir paylaşım hiçbir zaman yapılmıyor. Sadece bazı deneylerin yapıldığı bilgisini Amerikan Hava Kuvvetleri paylaşıyor. Bu hava aracıyla... X37B ile ilgili sorulan en fazla sorulardan biri, acaba nükleer bir bomba mı taşıyor sorusu? Hayır, nükleer bir bomba taşımıyor. Sonuçta yük kapasitesi belirtildiği gibi 250-300 kilogram arasında, kendisi zaten 5 tona yakın bir uzay aracı. Şimdi koyacağınız 250-300 kilogramlık bir nükleer bomba sizi çok fazla götürmez. Bir de uzayda örneğin bir hedef verildi. Bu hedefe nasıl gideceksiniz? Gitmeniz için motor gücü lazım. Motor gücü demek yakıt demek. Yakıtla birlikte harcayarak belirli bir noktaya doğru gitmeniz lazım. Arkasından da görevi gerçekleştirmeniz lazım. Şimdi tabii nükleerle ilgili taşımak, bomba, silah bunlar gerçekten çok ciddi teknoloji, çok daha büyük yapılar isteyen şeyler. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. 1976 yılında bir anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında ve uzaya Herhangi bir nükleer silahın gönderilmesi, herhangi bir nükleer silahın uydularla, roketlerle veya uzay mekikleriyle taşınması yasaklanmış durumda. Bu yüzden X-37B'nin bir nükleer silah mı taşıyor sorusu açıkçası elememiz gereken bir soru. X-37B ile ortaya atılan ikinci bir konu ise uyduları vurdu. Şimdi uyduyu vurmak için nasıl devreden çıkartacaksınız? Öncelikle yörüngede hareket etmeniz lazım. Sağa sola ileri geri gitmeniz veya yukarı aşağı inip çıkmanız gerekiyor. Uyduları yakalamak, bunlarla ilgili bir e, modifikasyon yapmak veya vurmak gibi şimdi silah dediğim gibi 250-300 kilogramlık bir yüke sahip. Bunu hangi silahla vuracaksınız? Ve o uydu zarar gördüğü zaman hiç mi fark edilmeyecek? Çünkü uydular sonuçta çok ciddi bir şekilde yerden an ve an takip ediliyor. Bunlar nasıl olacak? Bunlar gerçekten soru işaretleri taşıyan ve sorunun da cevabının çok olumlu olmadığı konular. Bir ikincisi X-37B alçak irtifadan, alçak irtifadaki yörüngeden döndüğü için örneğin birçok meraklı astronom kişisel olarak bu tür Uyduları, hava araçlarını takip ettiği gibi uzay araçlarını X-37B'yi de zaman zaman takip ediyorlar. Konumlarını paylaşıyorlar, fotoğraflarını yayınlıyorlar. Şimdi böyle bir açıkta olduğunuz bir durumda nasıl bir irtibat kuracaksınız, nasıl uyduya zarar vereceksiniz? Bunlar da açıkçası cevap bekleyen sorular. Ortaya atılan sorulardan biri de X-37B keşif amaçlı kullanılıyor mu? Evet, yükünü bilmiyoruz ama muhtemel keşif veya farklı görevler için kullanıldığı Sıklıkta tahmin ediliyor. E, fakat bu konuyla ilgili e, artık çok daha gelişmiş sistemler söz konusu. Örneğin minik uydular, mini uydular hatırlıyor. Bunların ağırlıkları gerçekten e, çok hafif ve çok yer kaplamayan minicik uydular bunlar. Bu uydularla yüksek çözünürlüklü görüntü alabilmek mümkün ve bunlar çok bağımsız bir şekilde attığınız uydu... Ve kısa süre içerisinde yer merkezine bu verileri iletmeye başlıyor. Belki bunları taşıyor veya başka amaçla kullanıyor. Henüz bunlar hakkında ne yazık ki kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ama cevabını bildiğimiz bir soru var ki o soruda bu X37B'de birçok deneyin yapıldı. Bu deneylerden önemli bir kısmının da özellikle çok uzun süre görev yapabilecek, hava araçlarının, insansız uzay araçlarının başına gelebilecekler. Malzeme, dayanıklılık, kendi enerjisini oluşturmak veya hareketli olarak bu sürede ne kadar görev yapabilir uzayda bunları test etmek, yeni geliştirilen bir motor sistemini denemek veya alınacak güneş enerjisi nasıl etki ediyor, bunlarla ilgili sistemleri nasıl çalıştırıyor, ne kadar görev yapabilir gibi çok sayıda ilginç deneyinde X37B de X37B'de yapıldığını tahmin ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi X37B tam 717 gün yörüngede görev yaptı. Bu neredeyse 2 yıla yakın bir süre ve 2 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında atılmıştı. Ekim 2019'da inişini gerçekleştirdi. Şimdi önümüzdeki günlerde X37B tekrar uzaya çıkacak tekrar uzaya çıktıktan sonra onu uzun bir görev süresi bekliyor. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama muhtemel fırlatma bilgisini Amerikan Hava Kuvvetleri paylaşacak ve arkasından da görevi bittikten sonra indiği bilgisini paylaşacak. Görüyorsunuz, insansız hava araçları günümüzde evrilerek artık insansız ...uzay araçları haline geliyor ve bunlarla da çok enteresan araştırmalar, çalışmalar, projeler yapılıyor. Belki de bir kısmı tepemizde dönüyor, görev yapıyor. Bunları bilmiyoruz ama... ...görünen o ki, Boeing'in geliştirdiği X37B, havacılığın ve daha sonra da uzay teknolojilerin... ...farklı bir boyuta gitmesine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Her gün saat 19'da, koronavirüs günlerinde yeni videolarla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz... Lütfen sorularınızı bize yorum yazarak atın, beğenilerinizi eksik etmeyin ve tabii ki hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Bize info mail adresiyle de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık ve uzay haberleri ise Tolgozbek.com sitemizde sizleri oraya da bekliyoruz. Yarın yeni bir konuda birlikte olmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.